<Gülüyor> Değerli general, Türkiye'nin taraf sanan ve karşınızdayız Ben yönetmen Tarık Kırmaza, Tarık'a ben atak olmanı ve birbirlerine vahşol 23.45'e kadar bu ekranlarda günlerden çıkan gelişmeleri isterseniz paylaşacağız benim. Ana Haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir hatırlatacak olursak. İletiyor Tarık Haber, TikTok Tarık Haber, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yahi Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram et Tarık Haber, Twitter'e ot, ot, ot Yılmaz, Reddit Dead Ground 7308, YouTube Tarık Haber TV ve VK Ömer Tarık ve Masyapları ya yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızda Big Olaylı yayındayız. Big Olaylı kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Uç uh, canlı yayında yayındayız. Uç uh, canlı yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Likede yayındayız. Like kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Twitch'de yayınlayıştırış kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Değerli izleyenler. Twitter'da sesli oldular var biliyorsunuz. Twitter'a bekleniyorsunuz değerli izleyenler. Twitter'a bekliyoruz. Ve değerli izleyenler yurum altı kanalımız Tarık Haber TV'den bize de ulaşabilirsiniz. Değerli dostlar. İlk <gülüyor> haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Kritik görüşmeye çok net İsveç ve Finlandiya mesaj geldi. Son dakika haberine göre Türkiye'nin güvenlik endişelere giderilmeli. Bakan Çavuşoğlu'ndan Blink Blinken ile kritik görüşme sonrası önemli mesajlar geldi. Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı ve Çavuşoğlu ABD mevkidaşı Anthony Blinken ile görüşmesi sonrası bir önemli açıklamada bulunuyor. Bakan Çavuşoğlu görüşme sırasında yaptığı açıklamada... İsveç filan NATO üyeliğine ilişkin güvenlik endişelerini anlıyoruz ama Türkiye'nin de güvenlik endişeleri giderilmeli ifadelerini kullanmıştı işte son haber haber politika son dakika Türkiye'nin güvenlik endişeleri giderilmeli bakancı oluş olduğundan ile kritik görüşme sonrası önemli mesajlar. Türkiye'nin güvenlik endişeleri giderilmeli Bakan Çavuşoğlu'ndan Blinken ile kritik görüşme sonrası önemli mesajlar. Son dakika haberi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşmesi sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Çavuşoğlu, görüşme sırasında yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, güvenlik endişelerini anlıyoruz ama Türkiye'nin de güvenlik endişeleri giderilmeli ifadelerini kullanmıştı. İşte son dakika gelişmesinin detayları. Son dakika haberi, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında T-16 satışı konusundaki görüşmelerin olumlu seyrettiğini ve çalışmaların devam edeceğini belirtti. Çavuşoğlu, NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin Türkiye'yi hedef alan terör örgütüyle desteğinin kabul edilemez olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye NATO'nun açık kapı politikasını daima desteklemiştir ifadelerini kullanarak, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yönelik meşru güvenlik endişeleri olduğunu belirtmişti. Çavuşoğlu güvenlik endişelerini anlıyordu ama Türkiye'nin de güvenlik endişeleri giderilmeli ifadelerini kullanmıştı. İşte son dakika gelişmesinin detayları. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde. Linken'le oldukça olumlu bir görüşme gerçekleşti. İki ülke arasındaki stratejik mekanizmanın sonuç odaklı olmasını istiyoruz. Linken ve Ukrayna'da yaşananları konuştuk. ve 16 konusunu gündeme getirdik. Görüşmemizde NATO'ya başvuruları ele aldık. Amerika Birleşik Devletleri ile sorunlarımızı çözmek üzere konuşuyoruz. Liderler düzeyinde de görüşmeler olabilir. Finlandiya ve İsveçin NATO adındı. Aday ülkelerin ve müttefiklerin teröre destek vermesi kabul edilemez. Türkiye'nin güvenlik endişeleri sözde değil uygulamada giderilmeli. Lincoln, Finlandiya ve İsveçin NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için gerekli mesajları vereceğini söyledi. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ortak açıklaması. Diğer yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Amerika Birleşik Devletleri... Dışişleri Bakanı Anton Blinken arasında yapılan toplantıya ilişkin yayınlanan ortak açıklamada Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, mevcut reopolitik sınamalar karşısında birlikte ve yakın çalışma kararlılığındadır ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Dışişleri Bakanları, Rusya'nın kabul edilemez savaşına karşı Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne güçlü desteklerini teyit etmişlerdir ifadeleri yer aldı. Diyalog ve diplomasi yoluyla çözüldü. Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesi sırasında açıklamalarda bulunmuştu. Görüşmede ikili görüşmelere odaklanacaklarını ve Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşmazlıkların diyalog ve diplomasi yoluyla çözümünü ele alacaklarını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini söylemişti. Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşa ilişkin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı bir kez daha şunu gösterdi. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri dost ve ittifak olarak daha iyi işbirliği yapmalı. Bu sadece bizim değil bölgemizde ve ötesindeki dost ve müttefiklerimizin de beklentisi değerlendirmesinde bulunmuştur. İsveç ve Finlandiya İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurularına ilişkin de değerlendirmede bulunan olup, şunları söylemişti. Türkiye, bu savaş başlamadan önce dahi NATO'nun açık kapı politikasını destekliyor. Bu iki ülkenin olası NATO üyeliklerine ilişkin bizim de meşri endişelerimiz var. Onlar terör örgütlerini destekliyorlar. Savunma ürünleri ihracatı konusunda da kısıtlamalar var. Biz endişelerimizi açıkladık. İki meslektaşınla da Berlin'de konuştuk. Güvenlik endişelerini anlıyoruz ve Türkiye'nin de güvenlik endişeleri karşılanmalı. Aile A. Son dakika... Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye açıklaması. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23.45'e kadar değerli izleyenler. Terminator sahaya indi. Ukrayna'da ilk kez kul kullanacaklar. Ukrayna'da ilk kez kullanılıyor, kullanılıyor. Terminator sahaya indiği. Rusya-Ukrayna Savaş 3. ayına girmeye hazırlanırken, Moskova yönetimi sahaya dikkat çeken bir silahını konuşlandırdı. Bu sorucusu Terminatör adı da verilen BMPT ismindeki zırhlı savaş aracını Ukrayna'da ilk kez kullanmaya başladı. yandan son zamanlarda ağır zahiyat veren T-90M tanklarının yerine Terminatörlerin konuşandırılması dikkatlerin kaçmak. Ukrayna'da ilk kez kullanılıyor. Terminator sahaya indi. Rusya Ukrayna savaşı 3. ayına girmeye hazırlanırken Moskova yönetimi sahaya dikkat çeken bir silahını konuşlandırdı. Rus ordusu, Terminatör adı da verilen BMPT ismindeki zırhlı savaş aracını Ukrayna'da ilk kez kullanmaya başladı. Öte yandan son zamanlarda ağır yat veren T-90M tanklarının yerine Terminatörlerin konuşlandırılması dikkatlerden kaçmadı. Rus ordusu, Terminatör lakaplı BMPT adındaki zırhlı savaş araçlarını Ukrayna'ya konuşlandırdı. Ukrayna ile olan savaşta ilk kez kullanılacak mülter oyunu değiştirecek araç olarak adlandırılıyor. Ukrayna'ya son zamanlarda satılan ve hibe edilen Avrupa silahları ile cephede zor günler geçiren Ulus ordusu, terminatör olarak anılan mülteri sahaya sürmeye başladı. Dehli Maile'de yer verilen habere göre, ilk olarak ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde görülen mülterin, savaşan piyade birliklerini desteklemek için sahaya sürüldüğünü iddia edildi. Dikkat çeken hamle Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde önemli rol atfedilen T-90 ve ağır tanklarının Ukrayna ordusu tarafından bir 1 vurulması sonrası Moskova yönetiminin ülkeleri devlete soktuğu öne sürüldü. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Avrupalarda Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23-25'e kadar. Meteoroloji bölge bölge açıklayarak bu sıcaklıklar düşüyor. Türkiye'de hava ile ilgili yapılan açıklamaların ardından meteorolojiden önemli bir açıklama daha geldi. Bu geceden itibaren yurtta sıcaklıkların düşmesi beklenirken yüksek kesimlere kar yağışının olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Başbakanlığı Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yükseler'e yağan Ankara'daki zirai faaliyetlerle uğraşanların dikkatli olması gerektiğini aktardı. Öte yandan İstanbul'da etkili olmaya başlayan sağnak yağış zor anlar yaşadı. Sıcaklıklar düşüyor mu? Meteoroloji bölge bölge açıklayarak uyardı. Kar yağışı. Türkiye'de hava sıcaklıklarıyla ilgili yapılan açıklamaların ardından meteorolojinden önemli bir açıklama daha geldi. Bu geceden itibaren yurtta sıcaklıkların düşmesi beklenirken yüksek kesimlerde kar yağışının olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Başkanlığı Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yüksel Yağ, Ankara'da zirai faaliyetlerle uğraşanların dikkatli olması gerektiğini aktardı. Öte yandan İstanbul'da etkili olmaya başlayan sağanak yağış zor anlar yaşattı. Türkiye'nin dört bir yanında sağanak yağışın beklediğiyle ilgili yapılan açıklamalar merakla takip ediliyor. Özellikle sıcaklıkların önümüzdeki günlerde düşmesiyle ilgili gelişmeler de araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Başkanlığı Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yüksel Yağan, A muhabirine yurt yerinde, Yarın ve hafta sonu hava sıcaklıklarına ilişkin bilgi verdi. Yan, yurdun büyük bir kısmının yağışlı olacağını ve bu gece itibarıyla sıcaklıkların oldukça düşeceğini aktardı. İşte detaylar. İşte bölge bölge son durum. Yan, yarın Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun Güneydoğusu hariç yurdun büyük bir kısmının yağışlı olacağını belirterek, bu geceden itibaren sıcaklıklar oldukça düşecek. Yarın İstanbul'da 18, Ankara'da 15 dereceleri göreceğiz. Kuvvetli yağışlarımız da var. Marmara'nın güneydoğusu, Boludağ ve geçidi, Afyonkarahisar'ın yüksekleri ve Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleriyle İç Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde, Erciyes'te, Buludağ'da, yani yurdun 1000, 1500, 2000 metre yüksekliklerde yarın çok şiddetli olmayan bir kar yağışı göreceğiz. Bu kar yağışlarını özellikle bu gece 0000'den itibaren ve sabah saatlerinde bekliyoruz diye konuştu. Önümüzdeki hafta bahar havası yaşayacağız. Hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında beklediklerini belirten yüksel yağın, çeşitli kesimlerde 8 ila 12 dereceyi de bulacak. Soğuk hava perşembe ve cuma 2 gün etkisini gösterecek. En etkili olacağı gün ise perşembe olacak. Soğuk hava, kısmen cumartesi gününden sonra geçecek. Cumartesiden itibaren hava sıcaklıkları mevsim normallerine yaklaşacak. Pazar günü, İstanbul 24, Ankara 26 derecelere kadar çıkacak. Pazartesi yine bir yağışlı sistem daha gelecek ama mevsim normalleri civarına gelecek. Yani önümüzdeki hafta bir bahar havası yaşayacağız. Yan, yarın üç büyük şehrin hava sıcaklıklarına ilişkin de şunları söyledi. Yarın İstanbul'da hafif sağanak yağış göreceğiz. 12 en düşük, 18 en yüksek sıcaklık olacak. Ankara'da da yine özellikle bu gece ve sabah 09:00'a A kadar bir hafif yağış göreceğiz. Ankara'da günün en düşük sıcaklığı 9, en yüksek sıcaklık 15 derece olacak. İzmir'de de yarın bir yağış geçişi mevcut. İzmir biraz daha sıcak, en düşük 13, en yüksek 21 derece olacak. Başkentin yüksek kesimlerinde zirai don uyarısı. Analiz ve tahminler şube müdürü Yüksel Yağan, başkentte yüksek kesimlerde, Zirai faaliyetlerin sürdüğü yerlerde, bu gece sıcaklığının sıfır dereceye düşeceğini dile getirerek, Kızılcahamam'ın, Çamlıdere'nin yükseklerinde böyle yaygın bir don hadisesi yok ama kısmen zirai faaliyetlerin olduğu yerlerde zirai don bekliyoruz. Bu nedenle zirai faaliyetlerle uğraşanların tedbirli ve dikkatli olmaları gerekiyor uyarısında bulundu. Ankara Valiliğinden Uyarı Öte yandan Ankara dün yaptığı açıklamasında çarşamba akşam saatlerinden perşembe günü sabaha kadar Ankara'nın yüksek kesimlerinde ve kuzey ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlarıyla beraber buzlanma ve don olayı beklendiğini duyurmuştu. Açıklamada ani sıcaklık değişimleri ve zirai don riskine karşı vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarıda bulunulmuştu. Taksim'de sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Diğer yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağmur ve fırtına akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Taksim Meydanı'nda etkisini gösteren yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar fırtına nedeniyle yürümekte bile güçlük çekerken, bazı vatandaşların ise ıslanmamak için kafasına plastik poşet geçirdikleri görüldü. Aile Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Emniyetin önünde silah. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23-45'e kadar. NATO genişleyecek mi? Çarpıcı mesaj geldi. Türkiye'den net yanıt verilmişti demek Son dakika haberine göre Türkiye'ye karşı çıkmıştı ABD Başkanı Biden'dan NATO açıklaması geldi. Son dakika haberine göre İstediye Finlandiya'nın NATO'yı üyelik başvurusunda bulunmasının yankıları sürerken Washington yönetiminden açıklama geldi. ABD Başkanı Joe Biden Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurusunu güçlü şekilde destekliyoruz ifadesini kullandı. İşte son dakika haberin detayları. Son dakika Türkiye'ye karşı çıkmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'dan NATO açıklaması. Son dakika haberine göre İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmasının yankıları sürerken Washington yönetiminden açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurusunu güçlü şekilde destekliyoruz" ifadesini kullandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları. Son dakika haberi. Türkiye'nin sıcak bakmadığı İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreciyle ilgili Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için yaptığı başvuruyu memnuniyetle karşıladıklarını ve sürece güçlü destek verdiklerini açıkladı. Destekliyoruz ve memnuniyetle karşılıyoruz. Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurusunu güçlü şekilde destekliyoruz ve memnuniyetle karşılıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi ve NATO müttefiklerimizle Finlandiya ve İsveç'i tarihin en güçlü savunma ittifakına hızlı şekilde dahil etmek için çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum ifadesini kullandı. İki ülkenin başvurusunun önemli bir karar olduğunu belirten Biden, NATO'nun 5. maddesine bağlılıklarının sarsılmaz olduğunun altını çizdi. Dikkat çeken yorum. Biden söz konusu iki ülkenin katılımının NATO'yu daha da güçlendireceğine işaret ederek NATO üyelikleri değerlendirilirken Amerika Birleşik Devletleri Finlandiya ve İsveç ile ortak güvenliğimize tehditlere karşı güçlü durulması ve saldırıların geri püskürtülmesi konusunda çalışmayı sürdürecektir mesajını verdi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Nenistö ve İsveç Başbakanı Magdalena Anderson ile yarın Washington'da görüşeceğini anımsatan Biden, görüşmelerde iki ülkenin NATO başvurusu ve Avrupa'nın güvenliği konusunda görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydetti. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine sıcak bakmıyor. Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in terör örgütü PKK hükmüne verdiği destek ve Türkiye'ye yönelik uyguladığı savunma sanayi yaptırımları nedeniyle iki ülkenin NATO üyeliğine, Söz konusu sorunlar çözülene kadar onay vermeyeceğini ifade etti. Hayal. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Avrupalarda korkutucu virüste vaka sayıları artıyor. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık e, 23.45'e kadar değerli izleyenler. Peş peşe giren telefonlar sonrası görevden anadığı arayan isim çok kolay. Kim çıktı? Son günlerin en çok konuşulan ismi Murat Ongun bugün de gündeme gündeme geldi. İvme Başkanı Ekrem İmamoğlu İvme Sözcülüğü makamını kaldırdığını açıkladı. Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinde verdiği fotoğrafların ardından Murat Ongun'un eleştirileri helife olmuştu. Ekrem İmamoğlu'na Murat Ongun'u görevinin alt baskısı yapıldığı, telefonla arandığı iddia edildi. İşte çok konuşulacak iddianın detayları. Haber, haber, Gündem çok konuşulacak. Peş peşe gelen telefonlardan sonra Murat Ongun'un görevden alındığı iddia edildi. Arayan kişi çok konuşulacak. Peş peşe gelen telefonlardan sonra Murat Ongun'un görevden alındığı iddia edildi. Arayan kişi Son günlerin en çok konuşulan ismi Murat Ongun bugün de gündeme geldi. İBB başkanı Ekrem Mimanoğlu İBB sözcülüğü makamını kaldırdığını açıkladı. Ekrem İmanoğlu'nun Karadeniz gezisinde verdiği fotoğrafların ardından Murat Ongun eleştirilerin hedefi olmuştu. Ekrem İmanoğlu'na Murat Ongun'u görevden al baskısı yapıldığı, telefonla arandığı iddia edildi. İşte çok konuşulacak iddianın detayları. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri sürecinde Ekrem İmanoğlu'nun en yakınındaki isim olan Murat Ongun, Karadeniz gezisi sonrası eleştirilerin hedefi olmuştu. Tartışmalar sonrasında sessizliğini koruyan Murat Ongun için ilk kez konuşan Ekrem İmamoğlu, kendisi benim yol arkadaşımdır. Gördüğüm ortamdan dolayı sözcülük makamını kaldırdım dedi. CLP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na iki kez telefon ettiği iddia edildi. Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunun yankıları sürüyor. Gezi'nin yankıları son olarak Murat Ongun'un yürüttüğü görev olan İBB Sözcülüğü makamının İmanoğlu tarafından kaldırılmasıyla gündeme geldi. Sözcülük makamının kaldırılmasının İmanoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşen telefon görüşmesi olduğu öne sürüldü. Ekrem İmanoğlu, geçtiğimiz günlerde Karadeniz turuna çıkmış, Gezi sırasında gazetecilerle çektirdiği bir fotoğrafın kamuoyuyla paylaşılmasının ardından büyük tartışmalar başlamıştı. Kare'de özellikle İmamoğlu'na Gezi'de gazeteci Nadihan Alçın'ın eşlik etmesi tepkilere yol açmıştı. Tartışmaları önemsemiyoruz. Eski İBB sözcüsü Murat Oğuz'un ise tartışmaların kızışması üzerine şu açıklamayı yapmıştı. Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Toplu topu, topu 200-300 kişinin kendi aralarındaki yorumlarıdır. Nagihan Alçı o bölgede çok seviliyor. Biz fotoğrafın bütününe bakıyoruz. Telefon görüşmesinin ardından. Murat Ongun'un yürüttüğü İBB sözcülüğü makamının kaldırılmasının İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında bir telefon görüşmesi sonrası uygulandığı öne sürüldü. İddiaya göre yaklaşık bir saatlik bir telefon görüşmesinde Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na Murat Ongun'u görevden alt talimatı verdi. Daha önce de görevden alınması gündeme geldiği ileri sürülen Murat Ongun'un makamının kaldırılmasıyla Kılıçdaroğlu'nun talimatının yerine getirilmiş olduğu iddia edildi. Murat Bey diğer işlerine devam ediyor. İmamoğlu konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi. Murat Ongun benim çok değerli bir yol arkadaşım. Başka görevleri vardır. Daha önce yine benim kararımla bir sözcülük makamı kurmayı uygun görmüştüm. Ama şu an gördüğüm ortamda sözcülük makamının bir takım verdiği sonuçlardan dolayı ve toplumun da buna gösterdiği refleksten ve bazen de ne yazık ki siyasi rakiplerimizin de bu alanda bir dezenformasyon oluşturma çabasından dolayı ben sözcülük makamını kaldırdım. Şu anda böyle bir makam yok. Murat Bey de diğer işlerine devam ediyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 18 ama haber bilgilerimiz devam ediyor. Yaklaşık 23.45'ye kadar sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor. Türk pasaportunu aldık. Ümit Özdağ paylaştı. Son dakika haberine öyle Ümit Özdağ'ın paylaştı. Video gündemi yarattı. Arapça konuşan bir kişi aldığı Türk pasaportunun paylaştı. Son dakika haberine göre Ümit Özdağ'dan yine çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Zafayet Partisi lideri Özdağ'ın sığınmacıların Türk pasaportu adına dair iddialarla ilgili yaptığı paylaşımda Arapça konuşan bir kişinin pasaportu altı ve hükümete teşekkür ettiği görüldü. Söz konusu görüntü kısa sürede sosyal medyaya yayıldı. Vide gündem yarattı. Arapça konuşan bir kişi aldığı Türk pasaportunu paylaştı. Son dakika, Ümit Özdağın paylaştığı video gündem yarattı. Arapça konuşan bir kişi aldığı Türk pasaportunu paylaştı. Son dakika haberi, Ümit Özdağ'dan yine çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Zafer Partisi lideri Özdağ'ın sığınmacıların Türk pasaportu aldığına dair iddialarla ilgili yaptığı paylaşımda, Arapça konuşan bir kişinin pasaport aldığı ve hükümete teşekkür ettiği görüldü. Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Son dakika... Sığınmacılarla ilgili yaptığı çıkışlarla gündemden düşmeyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan yine çok konuşulacak bir iddia geldi. Arapça konuşan bir kişinin aldığı Türk pasaportunu gösterdiği videoyu paylaşan Özdağ'ın teyeti gündem yarattı. Türk pasaportu alırken videoya yaka etti. Söz konusu video görüntüsünde Arapça konuşan bir kişinin aldığı Türk pasaportunu gösterdiği yer alırken, görüntüyü kaydeden kişinin pasaport için hükümete teşekkür ettiği iddia edildi. Ümit Özdağ paylaştı. Bir anda gündem olan görüntüyü Zafer Partisi Lideri Özdağ, önce Allah sonra da Türk hükümetinin yardımıyla özel Türk pasaportunu teslim aldık. Bu özel pasaport devleti yöneticileri, belediye başkanları, milletvekilleri ve yatırımcılara verilmektedir. Türk hükümetine teşekkür ederim. Bu pasaportla 165 ülkeye vizesiz seyahat edebilirsiniz notuyla paylaştı. Özdağ'ın paylaşımına çok sayıda yorum geldi. Ümit Davut Davutoğlu'na çok konuşulacak Süleyman Soylu çağrısı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İstanbullulara kötü haber. İspark kazan. AK Parti'nin 18 puan kaybettiği. Oylar iki partiye dağıldı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında dünyadan peş peşe Türkiye mesajları. Eminiz. En çok aranan haberler. Son dakika haber. Spor, Astroloji ve magazinden siyasete. Ekonomi ve Seyahat haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23.45'e kadar. Avrupa'da ile aramında korkunç vaka sayıları artıyor. Her türlü olasılığa hazır olmalı izledim. Avrupa'da maymun çiçeği virüsü alarmı verdi. İngiltere'den sonra İspanya ve Portekiz'de de görüldü. Avrupa'da maymun çiçeği hastalığı vakaları artmaya devam ediyor. Maymundan insana geçen enderif bir virüsün neden olduğu madil bir hastalık olan maymun çiçeği vakaları İngiltere'nin ardından İspanya ve Portekiz'de de görüldü. İngiltere'de de vaka sayısı 9'a yükselirken Madrid'de 8, Lisbon'da ise 5 kişide hastalık tespit Avrupa'da maymun çiçeği virüsü mı? İngiltere'den sonra İspanya ve Portekiz'de de görüldü. Avrupa'da maymun çiçeği, (monkeypox) hastalığı vakaları artmaya devam ediyor. Maymundan insana geçen endemik bir virüsün neden olduğu nadir bir hastalık olan maymun çiçeği vakaları İngiltere'nin ardından İspanya ve Portekiz'de de görüldü. İngiltere'de vaka sayısı 9A yükselirken, Madrid'de 8, Lizbon'da da 5 kişide hastalık tespit edildi. İngiltere'de iki maymun çiçeği, monkeypox virüsü vakasının daha tespit edilmesiyle altı Mayıs'tan bu yana tespit edilen vaka sayısı 9a çıktı. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, UPSA, yeni vakaların virüsünün endemik olduğu bir ülkeyle herhangi bir seyahat bağlantısı olmadığını, bu nedenle bireylerin bulaşma yoluyla enfekte olmasının mümkün olduğunu bildirdi. UPSA, yeni vakalardan birinin başkent Londra'da, diğerinin ise ülkenin güneydoğusunda tespit edildiğini, Vaka sayısının 9A yükseldiğini kaydetti. Ajans, son maymun çiçeği virüsü vakalarının ağırlıklı olarak eşcinsel ve biseksüel bireyler arasında olduğunu belirterek yeni vakaların daha önce teyit edilmişlerle bağlantısı olmadığı bilgisini paylaştı. İspanya ve Portekiz'de vaka alarmı. İspanya ve Portekiz'de de Sağlık Bakanlıkları, maymun çiçeği virüsü... Batı Afrika'da maymundan insana geçen endemik bir virüsün neden olduğu nadir bir hastalık olan maymun çiçeğinin, İspanya'nın başkenti Madrid'de 8, Portekiz'in başkenti Lisbon'da da 5 kişide tespit edildiği açıklandı. İspanya Ulusal Mikrobiyoloji Merkezi de Madrid'de tespit edilen 8 vakanın maymun çiçeği virüsü olduğu konusunda ortak bir görüş olmasına rağmen kesin sonuçların analizlerin tamamlanmasının ardından belli olacağını duyurdu. Her türlü olasılığa hazır olmalıyız. İspanya Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, İngiltere'nin ardından Portekiz ve İspanya'da görülen Maymun Çiçeği vakaları arasında bir bağlantı olup olmadığının da araştırıldığını söyledi. Simon, şu anda çok yeni ancak her türlü olasılığa karşı hazırlıklı olmalıyız. Virüsün bulaşması çok düşük bir olasılık olsa da tamamen dışarıda bırakacağımız bir ihtimal değil. O yüzden temkinli olmalıyız. Tüm olasılıklar için çalışıyoruz şeklinde konuştu. İlk olarak 7 Mayıs'ta görüldü. Virüsün Avrupa'da ilk olarak 7 Mayıs'ta İngiltere'de bir kişi de görüldüğü doğrulanmış, ardından 17 Mayıs'ta Portekiz'de 5 kişi de bu virüsün görüldüğü, 15 kişinin de şükleri durumda gözetim altına alındığı belirtilmişti. Haymun çiçeğinde, deride döküntü ve kabarıklıklar, ateş, sırt ve kas ağrıları, şişmiş lenf düğümleri en yaygın belirtiler olarak biliniyor. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ukrayna'da ilk kez kullanılıyor. Terminator sahaya indi. Bana haber devam ediyor. Yaklaşık 23-45'e kadar. İkinci yara oynanıyor. Finalde net gol kaçtı. Müthiş maç devam ediyor değerli izleyenler. Engrom en Frankfurt 0, Rangers bir değerli izleyenler maçta şu anda ilk yarı sonucuna göre 0-0 ama Rangers 57. dakikada daha ikinci, gol, ikinci yarıda Joe Arabo ile golü kaydetti ve maç devam Hamza Akman şov yaptı. Galatasaray Fenerbahçe'yi yıktı geçti. Son dakika abone göre, göre U19 liginde Galatasaray Kadıköy'de Fenerbahçe'yi devirdi. Hamza Akman şov yaptı. Son dakika abone göre o 19 süperlik 28. hafta erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe'ye Ülker Selim'in Şükrü Saraçoğlu spor kompleksinde Galatasaray'ı konuk etti. Müthiş bir mücadele sahne olan müsafaka Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüne sonuçlandı. Galatasaray'ın eski futbolcusu Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Akman takımının ilk golündeki harika çalımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Son dakika bu 19 Hamza Akman şov yaptı. Son dakika haberleri bu 19 Süper Lig 28. hafta erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe Ülker Stadyumu Şükrü rüzgarlı spor kompleksinde Galatasaray'ı konuk etti. Müthiş bir mücadeleye sahne olan müsabaka, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Galatasaray'ın eski futbolcusu Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Akman, takımının ilk golündeki harika çalınlarıyla dikkatleri üzerine çekti. 19 yaş altı Süper Lig 28. hafta erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın konuk ettiği derbi, 19 Mayıs Atatürk'ü anlama, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ülker Stadı'nda oynandı. İki takımın futbolcuları, maç öncesi Büyük Atatürk. Çocukların senin izinde, ilelebet, yazılı pankartla birlikte sahaya çıktı. Sarılı ilk 11'inde Osman Ertuğrul Çetin, Alper İnce, Emir Ortakaya, Bora Çuha, Çağatay Kurukalı, Ruhan Arda Aksoy, Yusuf Kocatürk, Muhammed İmre, Erkan Arda Çağdaş, Jojinho ve Arda Okan kurtulan yer aldı. Ev sahibi ekipte Efecan Mızrakcı, Umut Yaşar Keçeci, Ahmet Necat Aydın ve Recep Efe Koçak ikinci yarıda oyuna girdi. Galatasaray ise Jankat Yılmaz, Yusuf Erdem Gümüş, Mehmet Arslanboğa, Umut Erdem, Emirtin Tiş, daha Aydınlı, Emirhan Kayar, Özgür Bahran Aksaka, Hamza Yiğit Akman, Beknaz Almazbekov ve Zeki Mert Saki'den oluşan ilk 11 ile mücadele etti. Konut takımda Selman Faruk Dibek, Ahmet Cafili, Yılmaz Aktaş, Eren Büyükkaya ve Ali Lid Karaca ikinci devrede maça dahil oldu. Birinci dakikada sarı kırmızılılar, golü buldu. Sol kanatta topla buluşan Hamza Yiğit Akman, rakiplerinden sıyırılarak pasını Emirhan Kayar'a verdi. Kaleyi cebkeden gören Emirhan'ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Osman Ertuğrul Çetin'in kontrol edemediği top bacaklarının arasından geçerek ağlarla buluştu. 0-1 1. dakikada Galatasaray, farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan ceza alanına giren Zeki Mertsaki, topu yerden penaltı noktasına doğru gönderdi. Daha aydınlının gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, savunmaya çarparak filelere gitti, 0-2. İlk yarı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. 1. dakikada Fenerbahçe, farkı bile indirdi. Sağ kanattan kısa pasla kullanılan köşe vuruşunda Çağatay Kurukalık'ın kale sahasına ortaladığı topu kafa vuruşuyla ağlara gönderen Umut Yaşar Keçeci, durumu 2-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Sarı Kırmızılılar, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçta lider Galatasaray, puanını 79 yaptı. 4. sıradaki Fenerbahçe, 68 puanda kaldı. Müsabakayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da izledi. Yoğun yağış altında oynanan karşılaşmayı yaklaşık 3.000 sarılı civertli taraftar tribünden takip etti. Maça gelen taraftarlara Türk bayrağı dağıtıldı. Devre arasında Fenerbahçe'nin alt yaş takımları yarı sahada çift kale maç yaptı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay göndermeler. İsmail Kartal, Fenerbahçe'den. Ay Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23.45'e kadar değerli izleyenler. <gülüyor> Dengeler değiştirdiler. Rekor geliyor değerli yani. Şimdi ve ABD'nin dengeleri değiştirdiği küresel borçlar ilk çeyrekte rekor kırdı. Şimdi ABD'nin borçlarında yaşanan artışın etkisiyle küresel borçlar yılın ilk çeyreğinde 305 trilyon dolar açtı. Ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri dengeleri değiştirdi. Küresel borçlar ilk çeyrekte rekor kırdı. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin borçlarında yaşanan artışın etkisiyle küresel borçlar yılın ilk çeyreğinde 305 trilyon doları aştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Uluslararası Finans Enstitüsü, IRIFE, Küresel Borç Monitörü raporunu yayınladı. Rapora göre, Küresel borç tutarı yılın ilk çeyreğinde 3,3 trilyon dolar artarak 3,105,3 trilyon dolara yükseldi. Bu dönemde rekor seviyeye ulaşan küresel borç tutarı, geçen yılın aynı döneminde 293,4 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin borçlarındaki artış etkili oldu. Küresel borçlarda yılın ilk çeyreğinde yaşanan artışla Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin borçlarındaki artış etkili oldu. Söz konusu dönemde Avro bölgesindeki toplam borç tutarı ise art arda 3 çeyrekte gerileme gösterdi. Enflasyondaki artışı yansıtan küresel borcun gayri safi yurtiçi hasılaya, gisi oranı ise düşüşünü 4. aya taşırken, küresel borcun ülkelerin toplam sivri oranı yaklaşık %348 oldu. Söz konusu oranla, küresel borç 2021 yılının ilk çeyreğindeki zirvesinin yaklaşık 15 puan altında gerçekleşti. Gelişmekte olan ülkelerin borcu 100 trilyon dolara yaklaştı. Küresel borcun dağılımına bakıldığında ise Hane halkına ait borçlar yılın ilk çeyreği itibarıyla 57 trilyon dolar, finansal olmayan şirketlere ait borçlar 90,6 trilyon dolar, kamuya ait borçlar 88,3 trilyon dolar ve banka gibi finansal şirketlere ait borçlar 69,4 trilyon dolar oldu. Toplam silgi oranları dikkate alındığında, İlk çeyrekte Hane halkına ait borçlar %669'den %639'a ve finansal olmayan şirketlere ait borçlar %102,5'ten %988'e geriledi. Aynı dönemde kamuya ait borçlar %1067'den %1032'ye ve finansal şirketlere ait borçlar da %87,3'ten %825'e indi. Gelişmiş ekonomilerin toplam borcu yılın ilk çeyreğinde 206,7 trilyon dolar olurken, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Brezilya ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin toplam borçları ise 98,6 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'de ise borçların sülvi oranları dikkate alındığında, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla hane halkına ait borçlar, 3,4 puan azalışla %14'ye gerilerken, finansal olmayan şirketlere ait borçlar, 2,2 puan artarak %74.4'e ve kamuya ait borçlar 3,4 puan artışla %44'e çıktı. Türkiye'de banka gibi finansal şirketlere ait borçlar ise bu dönemde 3,6 puan artarak %33 savaşının dalgalı etkileri küresel ekonomik aktiviteyi bozmaya devam ederken, büyümenin bu yıl önemli ölçüde yavaşlamasının ve bunun borç dinamikleri üzerinde olumsuz etkilerinin olmasının beklendiği kaydedildi. Çin'deki sıkı karantinalar ve daha sıkı küresel fonlama koşulları nedeniyle beklenen yavaşlamanın borç oranlarındaki düşüş eğilimini muhtemelen sınırlayacağı ve hatta tersine çevireceği bildirildi. Raporda, merkez bankaları enflasyonist baskıları dizginlemek için sıkılaşmaya devam ederken, yüksek borçlanma maliyetlerinin borç kılganlıklarını şiddetlendireceği belirtildi. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 5 madde kabul edildi. Ekonomiye ilişkin. İslam Memiş altın ve dolar için yarını işaret etti. Memur zam için Temmuz ayını bekliyor. Maaş ve ikramiye. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23.45'e kadar. Maç sonunda Otarak finalde karıştı. Galatasaray Fenerbahçe çok fena kızdırdı. Üst üste ağır göndermeler de geldi. Galatasaray'dan 19'daki derbi Fenerbahçe'ye Fenerbahçe olay göndermelerde geldi. Son dakika böyle o 19 o 19 Süper Lig 28. hafta Erteleme karşılaşmasında Galatasaray Efker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe'ye konuk oldu. Sarıkılmazlılara mücadele eden iki birlik kalibi ayrıldı. Maçın ardından Galatasaray resmi Twitter hesabından Fenerbahçeli taraftarları kızdıran paylaşımlar. Son dakika Galatasaray'dan U19 vakitler sonrası Fenerbahçe'ye olay göndermeler. Son dakika haberleri. U19-U19 Süper Lig 28. hafta erteleme karşılaşmasında Galatasaray, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu spor kompleksinde Fenerbahçe'ye konuk oldu. Sarı Kırmızılılar, mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından Fenerbahçeli taraftarları kızdıran paylaşımlar geldi. Son dakika haberleri, 19 yaş altı Süper Lig 28. haftasında Galatasaray, 19 Mayıs Atatürk'ü anlama, Gençlik ve spor bayramı dolayısıyla Ülker stadında oynanan erteleme maçında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar, bu sonuçla lider Galatasaray'e, puanını 79 yaptı. 4. sıradaki Fenerbahçe, 68 puanda kaldı. Twitter'dan olay göndermeler. Karşılaşmanın ardından ise Galatasaray resmi Twitter hesabından art arda paylaşımlar geldi. Sarı Kırmızılı Kulübün Futbol Akademisi hesabından önce Safiye Ayla'nın muhabbet bağına girdim bu gece şarkısıyla Ülker Stadyumu'nun boş anları ve cırcır böceği sesi paylaşıldı. Paylaşıma sus işareti yapan emoji de eklendi. Ardından Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından U19 futbolcusu Emrihan Kayar'ın tribünlere doğru sizi duyamıyorum işareti yaptığı fotoğrafı sus işareti yapan emoji ile paylaşıldı. Son olarak ise geçmişte Kadıköy'de Fenerbahçe'nin A takımına gol atmış olan futbolcuların benzer gol sevinçleriyle, bu 19 takımının gol sevincinin bulunduğu 4 fotoğrafı paylaşan Sarı Kırmızılılar, teyette kayakçı emojisini kullandı. Galatasaray'ın üst üste yaptığı bu paylaşımlar Sarı Kırmızılı taraftarlar tarafından kısa sürede beğenip veri tweet yağmuruna tutulurken, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Hamza Akman Şov, G Saray, F Bahçe'yi yıktı. İsmail Kartal, Fenerbahçe'den ayrılık şampiyon takıma gidiyor. Mert Hakan veda etti. Yolun açık olsun. En çok aranan haberler. Son dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finanse. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23.45'e kadar değerli izleyenler. Bu gecenin itibaren akaryakıta zam üstüne zamlar gelmeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatı 24 liraya yaklaştı. Akaryakı fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeyi vatandaşlar tarafından araştırılırken benzin fiyatlarına zam gireceği iddia edildi. Benzin 19 Mayıs 2022 Perşembe günden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruş zam bekleniyor. Buna göre İstanbul'da benzin litre fiyatı 24 liraya yaklaştı. İşte bu Son dakika haberin detayları. Son dakika, akaryakıta zam üstüne zam. Benzinin litre fiyatı 24 liraya yaklaştı. Son dakika, akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından araştırılırken benzin fiyatlarına zam geleceği iddia edildi. Benzini 19 Mayıs 2022 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruş zam bekleniyor. Buna göre İstanbul'da benzinin litre fiyatı 24 liraya yaklaştı. İşte son dakika benzine zam haberinin detayları. Son dakika, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkisi olan Brent Petrol'ün piyasadaki durumu ve dolar kurundaki yükseliş sonrası benzin fiyatlarına yeni zam geliyor. Değer alan habere göre benzine 19 Mayıs 2022 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruş zam bekleniyor. Artış pompa fiyatlarına yansıyacak. Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor. En son benzin fiyatlarına dün 1 lira 70 kuruş zam gelmişti. Eski düşmanları bir araya getiren karar. Petrol için Maduro'nun kapısını çaldılar. Son dakika, akaryakıt fiyatlarında son durum. İstanbul'da motorin litre fiyatı 22 lira 3 kuruştan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 22 lira 82 kuruştan satılıyor. Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor? Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbestliği nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Epkis indirim ve zamlı hala duyurmuyor. EPC'nin fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPCİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 5 madde kabul edildi. Ekonomiye ilişkin. Sezonda 100 bin lira kazanıyorlar. Unut fiyatları nasıl düşecek? En çok aranan haberler. List piyasalarında oluşan tüm verileri ait telif hakları tamamen list'e ait olup bu veriler tekrar yayınlanamaz. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23.45'e kadar. Daha bugün görüntüler bu kadarına pes dedikti. Yaptığı şeyin beliri ağır oldu. Antalya'da pes dedirten görüntü yaşandı. İş makinesiyle driftin cezası ağır oldu. Antalya'da inanılmaz akıl almaz bir görüntü kaydedildi. Kentin kemerçesinde bir kişi iş makinesiyle cadde üzerinde drift yaptı. Olayın ardından sürücüye o 9125 lira ceza uygulandı. İK'ye diyetine el konulan sürücü için adli işen de başlatıldı. Antalya'da pes dedirten görüntü. İş makinesiyle driftin cezası ağır oldu. Antalya'da akıl almaz bir görüntü kaydedildi. Kentin Kemal ilçesinde bir kişi iş makinesiyle caddelerinde drift yaptı. Olayın ardından sürücüye 9125 lira ceza uygulandı. İki ay ehliyetine el konulan sürücü için adli işlemde başlatıldı. İlçede 15 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinde 5 yıldızlı otellerin bulunduğu sahil caddesi üzerinde iş makinesinin kepçe bölümünü yere sürterek drift yapan sürücünün bu anları cep telefonu ile kaydedilip bir sosyal medya sayfasından paylaşıldı. Görüntüler üzerine Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Adli işlem başlatıldı. Polisin, olay yeri ve çevresinde yaptığı araştırma ve kamera kayıtlarını incelenmesinin ardından iş makinesi sürücüsünün OA olduğu tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ÖA'ya 9125 lira idari para cezası uygularken iki ay süreyle ehliyetine el koydu. Ayrıca ÖA hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan da adli işlem başlatıldı. DLA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Görenler Devam ediyor yaklaşık 23.45'e kadar. Tüm Türkiye'de hızla yayılıyor. Önlem olarak terminatör böcekler devreye girdi. Tüm Türkiye'de hızla yayılıyor. Gal, gal arası tehlikesine karşı binlerce terminatör böcek doğaya salındı. Songuldakta kestane ormanlarında görülen ve hızla yayılan gal arası ile mücadele çerçevesinde terminatör böcek olarak bilinen Toyomus Sinansız isimli böcekler doğaya salındı. Laboratuvarda üretilen terminatör böceklerin koloniler halinde yayılacağı belirtildi. Parti Norman Fakültesi öğretim üyesi doşent Doktor Yavres Yıldız tüm Türkiye'de özellikle Ege'de gal aralarının hızla yayıldığına dikkat çekerek sıkıntılı bir süreç olduğunu ancak mücadelenin... Haber. Haber. Güncel. Tüm Türkiye'de hızla yayılıyor. Gal arısı tehlikesine karşı binlerce terminatör böcek doğa yasalında. Tüm Türkiye'de hızla yayılıyor. Gal arısı tehlikesine karşı binlerce terminatör böcek doğa yasalındı. Zonguldak'ta kestane ormanlarında görülen ve hızla yayılan gal arısı ile mücadele çerçevesinde terminatör böcek olarak bilinen Torunus Sinensis isimli böcekler doğa salındı. Laboratuvarda üretilen terminatör böceklerin koloniler halinde yayılacağı belirtildi. Bartın Orman Fakültesi öğretim üyesi Doç. Yafes Yıldız, Tüm Türkiye'de özellikle Ege'de gal arılarının hızla yayıldığına dikkat çekerek, sıkıntılı bir süreç olduğunu ancak mücadelelerinin devam edeceğini söyledi. Geçen yıl Zonguldak ormanlarında görülen ve kestane ormanlarına zarar veren kestane gal arısı zararlısıyla mücadele için Zonguldak Orman İşletme Müdürlüğü harekete geçti. Bu çerçevede zararlıyla mücadelede etkinliği kanıtlanmış biyolojik yöntem olan Thorimus sinensis erginleri, laboratuvarda üretildi. İlk etapta, Kestane galarısının artışının ve olumsuz etkilerinin önüne geçilmesi amacıyla Terminatör Böcek olarak adlandırılan Böcek Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu tarafından 1020 adet böcek doğaya salındı. Doğaya salmak için burada olduklarını ifade eden Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, sorumuz sinensis denilen faydalı böcek üretimini laboratuvarımızda gerçekleştirdik. Geçen yıl 60 bin adet Yalova'dan gal getirdik. Ayrıca bu bölgemizde geçen yıl Mayıs ayında sağlım yapmıştık. Buradaki gallerden de 1 bin adet olmak üzere toplam 7 bin adet gal topladık. Bunlar da çıkmaya başladı. Dün 300 adet, bugün de 720 adet olmak üzere 1020 adet doğaya salmış olacağız. Cuma günü Ereğli'de bir sağlım yapmayı hedefliyoruz. Çıktıkça onların salınımını yapacağız. Bizlerin sevindiren nokta geçen yıl salımı yapmış olduğumuz Torimus sinensis dediğimiz faydalı böcek buraya yerleştiğini görüyoruz. Buradan toplamış olduğumuz 12.000 galden çıkmış olduğunu gördük. Gerek inkumunda gerek burada topladığımız gallerden faydalı böcek çıktı. Buraya bu böcek yerleşti. İnşallah bunların sayısı artarak koloniler halinde yayılacak. Doğa bir şeyi tamamen yok etmek mümkün değil. Bu böceğin zarar eşiği var. Bu zarar eşini en aza indirmek bütün amacımız bu şeklinde konuştu. Laboratuvarlarımızda üretimlerimiz sürüyor. Bartın Orman Fakültesi öğretim üyesi Doçlu Yafes Yıldız, gal ile ilgili mücadele hakkında bilgiler verdi. Yıldız, tüm Türkiye'de olduğu gibi Ege bölgesinde yayılımın hızla devam ettiğini belirterek, geçen yıl bu bölgeden salınım yaptığımız dallerden laboratuvarda yeniden çıkması bizim için sevindirici. Biyolojik mücadele doğaya dost bir mücadele ama kısa sürede etkin bir sonuç almak mümkün değil. Bu zamanla yayılan böceğin popülasyonunu baskı altına alacağına inandığımız, Türkiye'de dünyada yapılan tek mücadele şekli bu. Biz Bursa ilinde farklı alanlarda yapıyoruz. Bursa Teknik Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi ile farklı tuzaklar deniyoruz. İnşallah bu tuzakları da popülasyonuna bağlı olarak bu bölgelerde deneme çalışmalarını alabiliriz. Böceğimizi kısa zamanda yok etmenin mümkün olamadığını biliyoruz. Laboratuvarlarımızda üretimlerimiz devam ediyor. İnşallah böceğimizi bu alanlara yerleştirerek popülasyonu azaltmayı hedefliyoruz, ama Türkiye'de olduğu gibi bir taraftan da yerleşme devam ediyor. Bunu en aza indirmek için çalışmalarımıza tür hızıyla devam ediyoruz, şeklinde konuştu. Yayılış hızla devam ediyor. Galarsının bütün bölgelerde yayılış gösterdiğini ifade eden Yıldız, yayılış hızla devam ediyor. Amasra, Kurceş ile Sinop'a kadar birleşti. Buradan artık tüm Türkiye, Ege bölgesinin hızla yayılma devam ediyor. Sıkıntılı bir süreç ama yoğun bir şekilde çalışmalarımız son sürat devam ediyor, dedi. Bize ümit veriyor. Zonguldak'ta ilk olarak geçen yıl görülen Gal Arası'nın gelinen noktada bu aşamayı görmek kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İblimiz ve Kestane ile ilgili üretim yapılan bütün iller için önemli bir dönüm noktasındayız. Geçen yıl numunuz tutup tutmayacağı şeye başlandı. Ümit vardı ama elimizde delil yoktu. Geçen kil saldığımız böceklerin bu bölgede tutunmaya başladığını gördük. Bu önemli bir aşama. Bu aşamayı görmek bize ümit veriyor. Kestane bizim ilimiz başta olmak üzere önemli bir ürün. Bu ürünü bizim kaybetmememiz gerekiyor. Bunun için de mücadele edilmesi gerekiyor. Mücadele kimyasal da biyolojik de olabilir. Ortamı da zararlı hale getirebiliyor biyolojik mücadele bu yönüyle zaman gerekiyor sevindirici tarafı yine üniversitemiz Orman Genel Müdürlüğümüz bu konuda güzel bir işbirliği yapıyorlar bundan uzun vadede bir sonuç çıkacak bunu inanıyoruz şeklinde konuştu konuşmaların ardından Valisi Mustafa tutulmaz Bartın Orman Fakültesi öğretim üyesi Doç Yafes Yıldız Bölge Müdürlüğü ile Zogulktarım ve Orman İl Müdürlüğü ilgili teknik elemanları tarafından 1020 böcek doğaya savıldı İhliya, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İstanbullulara kötü haber. İsparkazan, Ekrem İmanoğlu'ndan çok sert sözler, kaos yaratmak istiyorsunuz. Atatürk Havalimanı ile ilgili o detayı duyurdum. En çok arananlar. Ve değerli istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com ve sitemizde yer alan reklamlarda tıklayarak bizleri destekleyebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle iyi akşamlar dilerim. Hoşçakalın.